E tabi haliyle küçük esnafı etkilediği gibi hepimizi de etkiliyor bu durum. Bu durum e, şu anda ham maddeyi biz bulamıyoruz bir üretici olarak. Bizim şu anda ham madde dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği için de dolar bazında geliyor. E, dolar da bugünlerde artışı zaten göz önündedir. Onun için yani biz şu anda e, mal satmada zorlanıyoruz. Artı sattığımız kişiler onlar, onlar da zorlanıyor satıkları zaman. Haliyle yani herkes bütün esnaflar bu durumdan e, zarar görüyor. Şu anda yani iş yapamaz duruma gelmişiz. Biz şu anda un ve satış e, bulgur satışıyla e, uğraşıyoruz. Bundan 3-5 ay öncesine kadar da bir torba bulgur normal bir tane e, esnaf bir evine 100 liraya bir torba bulgur götürebiliyordu. 100 liraya 25 oran bir bulgur getirebiliyordu ama şu anda 220-200 30 liraya kadar çıkmış bir turba bulgur. Bu da bunun bunun sebebi de bunun sebebi de Hamade'nin yani bu odayın şu anda geçen senenin kurak olmasından dolayı ve bu e, dövizdeki kurun kurdan artıştan dolayı e, ister istemez dolar bazında geliyor Hamade. İster istemez hepimiz etkileniyoruz bundan. Vallahi esnafın tepkisi bize oluyor. Bize e, tepki gösteriyorlar. Yalnız bu tepki buna sebep de biz değiliz. Kendileri de, bir esnaflar da biliyoruz. Sebep biz değiliz. Sebep şu andaki dövizin yükselişinden dolayıdır. E, onun için yani sebep biz değiliz. Biz de sonuçta e, dışarıdan ham maddeyi alıyoruz. Piyasaya veriyoruz. Yani buğdaydır. Yani şimdi bu normal e, fiyat yükselişinden dolayı vatandaş vatandaş alamaz. Yani bir torba 10, bugün 350 liraya çıkmış. Bunu vatandaş alamaz duruma gelmiş. 350 lira az bir para değil bir torba un için. Normalde 3-5 ay öncesine kadar da bir torba un 100-150 liraya biz satıyorduk. Yani şu anda 300-350 liraya kadar çıkmış. Aslı abi gördüğün gibi gıda satıyoruz. Peki artış ne durumda? Hani dolar, abi, dolar etki etti mi? Abi vallahi çok etkilendi. Yani şimdi gıdalar <gülüyor> atış gibi olmuş yani. Bugün müşteri gelip alıyor, yarın yerini dolduramıyoruz. Yani aynı olduğu gibi art, artış yapıyor. Hani burguri alıyoruz. Ee, şu an biz alıyordu 100 lira turbasını. Şu an 230-240 milyon para olmuş. Hani yetiştiremiyoruz ama vatandaş Abi vatandaş çok şikayetçi de. vatandaş gelip burgura diyorum. Daha önce de biz alıyordu 5 lira. Şimdi 10 lira oldu. Yani vatandaş'a diyorum e, burgur 10 liradır. Hemen tepki gösteriyor işte. Yani kızı gidiyor onu. Valla bizim e, satışımız yüzde yani düşmüş. Artık millet bir şey almıyor yani durmuş yani artık bunun sonu ne olacak belli değil yani abi e, biz mesele senede yılda bir sefer zam geliyordu şu an e, her hafta her gün her saniye yani zam geliyor yani günlük günlük zam geliyor yani şimdi artık yani biz ne yapacağımızı da biz bilmiyoruz yani biz de zor duruma düşmüşüz yani evet.